Bu videoda üçgenlerle ilgili öğrendiğimiz her şeyi tekrar edeceğiz. Şimdi buraya birkaç güzel üçgen çizelim. İlk öğrendiğimiz neydi? Dik kenar ortaylardı. Bu kenarı şimdi dik bir çizgiyle bölelim. Bu çizgi, bu kenarın dik kenar ortayı. Kenarı ikiye bölüyor ve kenarı 90 derecelik bir açıyla kesiyor. Bir tane daha çizelim. Bu da bu kenarın orta noktası. Dik bir kenar ortayı çizelim. Bu uzunluk buradaki uzunluğa eşit. Bir tane daha çizelim. Bu da bu kenarın orta noktası. Ve bir tane daha dik çizgi çizelim. Biliyoruz ki bu uzunluk buradaki uzunluğa eşit. Hepsi tek bir noktada kesişiyor ve bu nokta üçgenin tüm köşelerine eşit uzaklıkta. O zaman bu uzunluk buna eşit olacaktır. Ve bu uzunluk da bu uzunluğa eşit. Ve bu nokta tüm köşelere eşit uzaklıkta olduğu için üçgenin etrafına yarı çapı bu uzunlukta olan bir çember çizebiliriz. İşte bu yüzden bu noktayı çevrel merkez olarak tanımlıyoruz. kenar ortayların kesişme noktası. Yazalım bunları. Dik, kenar, ortaylar. Ve bu noktada çevrel merkez. Çünkü burası çevrel çemberin merkez noktası. Ve bu çember de bir üçgenin etrafında yani çevresinde oluşturulduğu için çevrel çemberdir. Bu da çevrel çember, çevrel çember. Çevrel çemberden üçgenin köşelerine kadar olan uzunluk da çevrel çemberin yarıçapı. Evet, bu dik kenar ortay konusuydu. Sonraki konumuz ne acaba? Rastgele bir üçgen daha çizelim. Peki bu üçgende açları bölersek ne olur? Artık kenarları dik olarak ikiye bölmekten değil, açıları bölmekten bahsediyoruz. Örneğin bu açıyı bölebiliriz. Bu açı, bu açıya eşittir. Değil mi? Bu açıyı da bölebiliriz. Yok, daha iyisini çizebilirim, bu olmadı. Şimdi bu açı da bu açıya eşit. Bu açıyı da bölelim. Bu açı diğerine eşit. Ve böylece açı ortayların tek bir noktada kesiştiğini görmüş olduk. Ve bu nokta köşelere eş uzaklıkta değil, üçgenin kenarlarına eş uzaklıkta. Eğer her kenara dik bir çizgi çizecek olursanız, bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacaktır. Ve o uzunluk da bu uzunluğa eşittir. Burada da yarı çapı bu uzunluklar kadar olan, yarı çapı bu uzunluklar kadar olan, üçgenin kenarlarına teğet bir daire çizebiliriz. Şöyle bir çember. Ve bu çember bir üçgenin içinde olduğu için bu çembere iç teğet çember diyoruz. Açı ortayların kesiştiği bu noktaya da iç çember merkezi diyoruz. Ve burası da iç çemberin tabii ki yarıçapıdır. çapıdır. Açı ortaylar hakkında öğrendiğimiz bir diğer şey ise, bir üçgen daha çizmeliyim. Bir de açı çizelim, bu açıyı bölelim. Bu açı, buradaki açı buna eşit. Burada birkaç noktayı isimlendirelim. Farklı bir renk kullanalım. Diyelim ki bu nokta, bu nokta A noktası, bu nokta B, burası C noktası ve bu da D noktası. Eğer AC uzunluğu B, AD açısının açı ortaysa, AB bölü BC, yani AB'nin BC'ye oranı, AD bölü DC'ye AD'nin DC'ye oranına eşittir. Ve buna açı-ortay teoremi de denir. Öğrendiğimiz bir diğer şey ise, buraya bir üçgen daha çizelim. Evet, biraz kalabalık oldu ama unutmayın, bu videoyu son birkaç videoda öğrendiklerimizin tekrarı olması için yapıyoruz. Şimdi dik açı-ortaylar çizmek yerine her şeyin isimlerini yazayım. Bunlar açı ortaylar, şimdi anlatacaklarımsa ise medyanlar. Dik kenar ortaylar kenarı ikiye bölüyorlardı ve 90 derecelik bir açıya sahiplerdi. Ama köşelerden geçmiyorlardı. Medyanlar ise hem kenarları böler hem de köşelerden geçerler. Ama dik açıları tabii ki yoktur. Öyleyse birkaç medyan çizelim. Bu nokta bu kenarın orta noktası olsun. Medyanı bu şekilde çizebiliriz. Bakın köşelerden geçiyor. Bunlar köşelerden geçmiyorlar. Geçecekler diye de bir kural yok. Ve bu da dik değil. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Buraya birkaç tane daha median çizelim. Bu uzunluk da bu uzunluğa eşit. Bakın köşeden geçiyor ama illa illaki dik olacak diye bir şey yok. Bu kenarın orta noktası da burada olsun. Yine hepsi kesişiyor. Hepsi bu noktada kesişiyor. Şimdi. Şimdi bu uzunluk, bu uzunluğa eşit. Bunun gibi üç medyan çizdiğiniz zaman kesiştikleri noktaya ağırlık merkezi denir. Yazalım. Ağırlık, ağırlık, merkezi. Daha önce bahsettiğim gibi ve bunu daha sonra fizik dersinde de göreceksiniz. Örneğin bu üçgenin kendine özgü bir yoğunluğu olsaydı ve bu üçgeni havaya atıp çevirseydik, bu üçgen ağırlık merkezi etrafında dönerdi. Adı üstünde ağırlığın merkezi olduğundan dolayı onun etrafında döner. Evet, ayrıca medyanlar bu üçgeni 6 eş üçgene bölüyor. Yani bu üçgenle, bu üçgenin alanı birbirine eşit. Ve bu da eşit. Bunların hepsinin alanları birbirlerine eşit. Bunun kanıtını birkaç video önce yapmıştık. Medyanlarla ilgili öğrendiğimiz bir diğer şey ise şudur. Ağırlık merkezi her medyan üstünde kenara 1 bölü 3, köşeye ise 2 bölü 3 mesafededir. Bu ne demek? Yani bu uzunluğun bu uzunluğa oranı 2'ye 1 diyebiliriz. Ya da burası medyanın 3'te 2'si diyebiliriz. Burası medyanın 3'te 2'si ve burası da medyanın 3'te 1'i. Yani oran 2'ye 1. Öğrendiğimiz bir diğer konu bu medyanlarla ilgili değil ama bağlantılı bir kavram. Ortalar üçgeni. Ortalar üçgeni. Ortalar üçgeni, bir üçgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek oluşturulan üçgendir. Bu üçgeni ortalar üçgeni diyoruz. Ortalar üçgeni çizdiğimiz zaman bu çizim üçgeni dört üçgene ayırıyor. Bu üçgenin alan ölçüleri aynı, hatta bunlar eş üçgenler. Ayrıca bu kenar bu kenara paralel ve bu kenarda bu kenara paralel. Tabii ki bu kenarda, buradaki kenarda bu kenara paralel. Ve bu uzunluk, bu uzunluğun yarısı. Bu uzunluk da bu uzunluğun yarısı. Bunların dört eş üçgen olduğu çok açık değil mi? Evet, son konu ise üçgenlerin yüksekliğini çizmek. Son bir üçgen daha çizelim. Ama bu sefer kenar ortaya çizmeyeceğim, bir dikme ineceğim. Yani buraya çizdiğimiz dikme bu kenara iki eşit parçaya bölüyor diyemeyiz. Tekrar aynısını yapalım. Kenarı ikiye bölmeyen bir dik indirelim. Ve buraya da çizelim. Bunlar üçgenin yükseklikleri ve bu yükseklikler de yine tek bir noktada kesişiyorlar. Ama kesiştikleri nokta her zaman üçgenin içinde olmak zorunda değil. Aynı şey dik kenar için de geçerli. Kesiştikleri nokta üçgenin dışında olabilir. Ve bu noktayı ve bu noktaya yükseklik merkezi diyoruz. Evet, burada bitiriyorum. Güzel bir tekrar oldu. Umarım işinize yarar. Hoşçakalın.